koyu mavi boyayla boyanırmış. Indigo ağacının bilinen diğer adları ise Hint çiviti ya da boya ağacıdır. Indigo ağacı, Malezya kökenli olduğuna inanılan baklagiller yani Fabase ailesinden çalılık formunda olan bir ağaçtır. Özellikle tropik ve ılman kuşakta yetişen ve yaklaşık 2 metre kadar uzayan bu ağaç dünyanın pek çok yerinde görülebilir. Pembe çiçekleri ve zarif yaprak dizilimiyle göz dolduran bir ağaç olan indigo ağacının ömrü yetiştirildiği iklime göre farklılık gösterir. Yaklaşık 4000 yıldır ağaçtan elde edilen ve bilinen en eski kumaş boyası olan bu doğal boya, kara kına adıyla kına olarak da kullanılmıştır ve hatta günümüzde siyah renkli saç boyalarında da kullanılıyormuş. Bitki, Çin tıbbında ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap önleyici olarak da kullanılmıştır. Indigo ağacı, tıpkı yonca veya fasulye gibi toprağın kalitesini artırmak için de yetiştirilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek vermek isterseniz abone olmayı, ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.